Merhabalar, ben Koala Work Studio Haber Bildi'nin speaker'iyim. Şimdiden size Flash Haber'le geliyorum. Arka plan sanatçısı hemşerim Perspektif'ten kafayı yedi. Görenleri şaşırttı. coca Works olarak uzun bir süredir dışarıya gözükmüyorduk. Yeni bir işe atılmıştık. TK, bu iş konusunda rahattı. Yazıyı, vardı. Ve karakter tasarımlarını yaptı. Fakat işbek kurandık gelince sıkıntıya girdi. Ama yine de TK ümitliydi. Ve devam etti. Fakat zamanla düz çizgilerin çok fazla olmasıyla TK'ya zarar vermeye başladı. Ve sonucunda psikolojisini bozdu. Düz çizgiler, düz çizgiler her yerde. <gülüyor> Bu dünya bir yalan. Psycho'ların devamı gelmeyecek. Ha? Oldukça ilginç bir durum. Şimdi de yine haberle devam ediyoruz. Coalo Works ekibinden bu ha? Ha!